TURNER'ın kişiliği hakkında bir film çekmek istedim. Ama bu kendi başına bir şey ifade etmiyor. O kimdi, nasıl biriydi, neredeydi, ne yaptı ve nasıl yaptı? Tüm bu sorular araştırılmayı bekliyor. O çok karmaşık biri. Ona dair anlamamız gereken çok şey var. Turner takıntılı bir sanatçıydı. Turner resim yapmak, çizmek zorundaydı, sürekli. Yani hiç ara vermezdi. Mutlak bir saplantıydı. İnsanlar ve içinde bulundukları ortam, onun için çok çekici ve kışkırtıcıydı. Bu resimlere bayılıyorum. Geleneksel, alışılmış ve geniş anlamda Turner'ın bir portre ressamı olmadığını biliyoruz. Ama olabilecek en basit şekilde karakter resmediyordu. Onları eskiz defterine öyle bir yerleştiriyordu ki etraflarını veya bir odayı resmetmemiş olsa bile karakterleri ortamda görebiliyordunuz. Bu tablonun adı, Petworth'deki bilardo oyuncuları. Filmde bu küçük tabloyu yeniden canlandırdık. Bu odada çektik. O döneme hassas bir bilardo masası yerleştirdik. Siyahlar giymiş iki adam vardı. Diğer karakterlerle beraber bir sahne yaptık. Turnersa oturmuş, bilardo da oynayan bu adamları çiziyor. Tekrar söylüyorum, karakterlerin çizimi şahane. Sevdiğim bir diğer şey de resmin basitçe çizilmiş olması. Ortamdaki diğer her şeye karşıt olarak bu adamları, bu karakterleri siyahla ifade etmiş. Here. Burası ise, Petworth'deki eski kütüphane. Tablodaki sanatçıyı, üç kadını resmederken ve onlar tarafından izlenirken görüyoruz. Kamerayı da aynı şekilde yerleştirdik. Kimse, resmin içindeki resimde yer alan kişinin Turner olduğunu düşünmüyordu. Ama biz onu Turner haline getirdik. Üç hanımefendiyi de yerleştirdik ve küçük bir sahne yarattık. Bu odaya giriyorsunuz, Işıklar bu pencereden içeri giriyor. Böylece küçük resimde gördüğünüz şeyi, yani odanın atmosferini, havasını, ruhunu gerçekten hissedebiliyorsunuz. Ve tabii ki de ışığı hissediyorsunuz. Resim en çok da onun hakkında zaten. Benim için bunu görmek ve burada bu asıl resimle beraber olmak, Turner'ın içinde bulunduğu odayı yaratmış olmak, onu yeniden sahnelemiş olmak da diyebilirsiniz. Çok heyecan verici. Kendimi çok özel hissediyorum duygulandım.